Hepiniz videodan selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte herkesin içinden geçiyoruz. Bunun gibi videoların daha çok gelmesi için kanala abone olup videoya like atarsanız çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Eğer bu videoya 1500 like gelirse önümüzdeki videoda 100 dolarlık açacağım. Şu anda küçük 30 dolarlık girdik. 36'ya da. Birazdan gireceğiz. Hadi videomuza geçelim. Evet millet normalde arkadaşlarıma çağıracağıma söz vermiştim ama ben bir zıpırlık yapıp bir tane kasayı kendim açacağım. O kasa ne olacak peki? Çok güvendiğim bir kasa var. 35 dolarımız var. 35 doları güzelce kullanıp buradan iyi ayrılmak istiyorum. Bu yüzden ben bir 7.50'lik bir kasa vardı. Şunu çok istiyorum arkadaşlar. Çünkü içindeki itemler hiç fena değil ve fazla zararı yok. 4 dolar en fazla. Yani 4 dolar bir şey değil şu anda. Güzel yani kar tarzı bir şey oluyor. Umarım... Şunlardan birisi de gelebilir bu arada. Orbit gelirse ya, başına koy. Ki bu da 4 dolar dediğime bakmayın. Faktörünün falan çıkarsa 10 dolar yani. Gayet güzel bir kasa. İlk kasadan bıçak mı çıkıyor? Arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Diğer kasalara. Bıçak çıkmıyor. Bir dakika çektim ben bunu çektim. saçımı ne oluyor lan öyle? Bir dakika şu. Ee, ne kazandık şu ana kadar bakalım. 35 dolar yatırdık. 5 471 10 20 dolarımız var 5 dolar zararımız var okey 5 dolara fazla bir şey değil kardeşim 5 dolar dediğin nedir ya Atayım ben sana 5 dolar <gülüyor> Videoyu da 10 dakika yapmaya çalışıyoruz belki videodan para kazanırız ya anladın mı Herkes yani Bana birazcık sponsor ol baba bir şeyler yap ya böyle olmuyor izleme ya videolarımı sadece Kesin izliyorsun ha Şimdi <gülüyor> Evet bir tane 3 tane daha açıyorum abi ben Mesut'a inat açıyorum şu an normalde benim yaptığım aptallık yapmayın ama ben Mesut'a inat buradan o Hyper Beast'i O M4, A4, Neon, Noir'i Çıkartacağım Çıkartacağım baba çıkartacağım Hadi oğlum Ana ne kasa gibi <gülüyor> Tamam arkadaşlar bu kasayı açalım Anne sessiz olur musun? Videodayım şu an Şimdi neyse devam <gülüyor> Şimdi burada çok riskli bir kasa var Ben şundan bir tane deli free açacağım Benim götüm bir fık fık fık. Senden bıçak gelecek oğlum. Senden bıçak gelecek. 3.500 dolarlık bıçak ya. İrtar. ne sikeyim kasa gibi. <gülüyor> Bu 5 doları biz ne yaparız biliyor musun? Hiçbir şey yapamayız. Sıçtık. Neyse, eee doların kaldı ya? 7 dolarım var. Şimdi Allah'ım. Belar sağ mı sol mu? para katlayacağım. Sağ gelecek lan. Bastım upgrade'e. Upgrade'imize gelecek olursak bunu da 10 dolar yapmamız gerekiyor. Ya da bunu 7 dolar yapalım abi. Biraz daha şansımız olsun. Şimdi hurdacı geliyor. Skill'ler al ya hurdacı. <gülüyor> Bu ne? 14 ay tut feri. Bilmiyorum ne oldu o no skinin. Babuş. Ne oldu lan? 7 dolara bunu katlamamız gerekiyor. Abi %64 şans. Gayet iyi bir şansım var şu an. Ve 7 dolara katlayayım. 16, 7 daha, 4 daha. Tamam fazla bir zararımız yok. Ama daha da olmamalı. Yap. Tamam fazla bir zararımız yok arkada. <gülüyor> Saçmalama ne olursun ya. Toplamda kaç dolarımız ee, var? Değil. 7... 38 artı... 10 nokta 23 <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu videoda ne yapmayacağınızı gösterdik. Bunları yapmıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu yaptığım şeyi sakın yapmayın. Video için yapıyorum. Ama... Hayatınızın en büyük hatası olur. Şu an bu skin'i... Upgrade liyorum. Yirmi dolara. Şunu upgrade diyorum arkadaşlar bu skin'e. Yüzde otuz şans, bildiğin aptallık. Sol tarafa veriyorum. Bildiğin aptallık. Ama yaparsak koyduk çocuğu. Yap buraya kadar da. İzlediğiniz için teşekkürler. Hadi lan! Excess denied. Niye? Sağ mı yapayım reis. Allah belanı versin! Arkadaşlar şimdi bir kere haram Evet arkadaşlar yani Eeeemmm Kazanamayacağım Yok kaybetmedim lan Emin değilim basmak konusunda onun yerine bi' kasa aç dağıtık. Dolara pardon lira bile değil. Abo 300 lira kaybetmiş. 300 lira. Hele. Olur böyle öyle şeyler? Hayatta... Hayatta bazı insanlar hayatta katlar... Var, var. Ve bazı insanlar katlamak için bedel alır arkadaşlar. Skin'i sattık. Aa... <gülüyor> CASE. Mesut'u batırdın, beni batıramayacaksın. Bu ne <gülüyor> kudumun kasası? Ver o bir hypervist bana ver Ananın ama ya Arkadaşlar Herkese güvenenin Arkadaşlar ben şunu kendine envanterime atayım da Çünkü bunu da harcayacağım ben Hayır Hayır arkadaşlar bu kadar da aptal olmayacağız Bunu yolluyoruz arkadaşlar kendimize Neden? Çünkü zaten içine sıçtık ortalığı Tam 2 dolarlık bir kasa var arkadaşlar Açıyoruz bakalım ne çıkacak Allah'ım belal <gülüyor> Arkadaşlar ben bir risk alıyorum. Ben bu kasaya gerçekten güvendim. Bu kasa beni döndürdü. O yüzden bu kasadan şimdi açıp kaybettim. <gülüyor> niye böyle şeyler giyiyorsun? Aybek sen niye risk alıyorsun? USPS kasası açıyorum. Bir şey çıkmalı. Bir şey çıkmalı. Hmm. videoların devamını istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi, kanala abone olmayı ve buradan lanet olası bir bıçak çıkartıp siktir olup gidiyorum. Bir daha da girmiyorum müsteye. Hayvan gibi token basmışlar kendilerine. Ben inanmıyorum. Neyse arkadaşlar, videomuzun daha sonuna geldik. Eğer video beğendiyseniz like beğenmediyseniz like atmayı unutmayınız. Ensonra hoşça kalın. Hepiniz görüşürüz. Peace.